Oh my Jesus, God, God Evet başlıktan biliyorsunuz Sunuz. Part seven, guilty. Lose the news. You Part seven, guilty. Ve aytelmas, ee, çok komik. Onlar evet. anlamıyorlar gerçekten. Ben de bazıları da anlamıyorum. Ya evet, bazen, bazen Ama yani ne yapabiliriz ya? En azından bazen... en azından yani. gülüyoruz yani. Gülmüyor muyuz? What can we do sometimes? Arkadaşlar <gülüyoruz> videoya giriyoruz ama <gülüyoruz> abone <ama, gülüyoruz> olup Instagram'da takip et like, like atabiliyorsunuz yorumda yazabilirsiniz. <gülüyoruz> ve, ve diğer da. kanalımıza oradan da abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ve yani gülelim işte gülelim. Hadi <gülüyor> Aykut Elmas. <gülüyor> Sana da verimli balık ister misin? Yok yok hiç koyma balık yemez bizimki. Ayi ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık <gülüyor> yiyeceğim. Aa bak sen bugün iyi tuttu. <gülüyor> Bahar teyzesinin balığı başka, bir de Greyfurt suyu vereyim mi? Çok yok şekerim hiç koyma. En sevmediğim meyveli. Hayır anne, sevdiğim meyvesi Greyfurt yapacağım. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz, yapıyoruz, hiç ha Ben keneviz istiyorum mesela keneviz yok. Salla mı oğlum? Kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor, size gelince kadehinde zehir <gülüyor> olsam ben içerim, bana getir oldu. Anlamadım ben de. Bilir var mı? ne yapacaksın bilir Kardeslerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum atla atla hareketler yapma. Ha. alo. Like is bir like çocuk işçi ihbarında bulunacaktı sen gel yavrum bir dilendiriyor kaldır çocuktan yavrum sen şöyle hadi bun yapalım abi hadi bakalım oh aferin o arabayı böyle Kanana nan Sakız mı? Yok yok, sakız değil. Karpuz. Karpuz diyemiyor. Kakoz diyor. Kakut diyor. mi annem biz kapıda kakut diyor. mu diyor sen karpuza? Kakoz mu diyor mu? anlamadım. Bizim dilimizin Yok yok dedim. Hadi biz bunu yapalım arabayı. Bu ne dedi? de gel. Ne diyor? göre? Benzinin fiyatından haberi yok diyor. Hadi şekerim, ben kalkayım o Nereye diyor? Korktum evime. Bize Ahmet söyleyi ver. Bu ne kabile olmuşunuz ya? Amazon'da mıyım neyim? Konuşamıyorsa konuşmasın kardeşim. Perfect. Like, I didn't get, I didn't get the actual joke, but like the whole the action and everything. saying we're speaking strange language or something. Yeah. But like it like African, like those people, like the African Like Yenge hanım meygunler ee, ben Hamdullah efendi Halil efendi'yi almaya geldiydim de <gülüyor> Hemen çağırıyorum Kiriz efendi ee, Hamdullah efendi <gülüyor> Hayatım Gidin Hayatım gidin tatilin tadını çıkar e Dedim sana güzelim ya zaten kaplıca'ya gideceğiz Ya bir şey diyeceğim bu adam sıcakta böyle yanmıyor mu? Aynı şeyi ben de sordum Hayatım ve dedi ki <gülüyor> Cehennem Ateş İçinde bu alemde yanmayı tercih ederim diyor İnşallah. Gidin, gidin. Ya ben de biraz da o zaman hadi. Hoş geldin efendi. Hoş bulduk hamdullah I think that's the driver for his store and stuff. or something. Yes. Oh. just that out of or something. Yeah, yeah, yeah. Wow. Ama bilerek falan gelir mi, tamam mı? Tamam canım bak Arkadaşlarına nasıl oynasın bana da öyle oyna, tamam mı bak? Tabii. Birader Hadi oyna, da döndü hadi da geldi Çünkü abu ne? Eğer oyna. Helal iki bir attın ne anlama geldiğini biliyor musun? İki bir like bitch. Like someone someone has said that to me like that's the worst possible thing outcome that can ever happen to someone. So the person who like so to something like bitch or something yani. I that's like Turkish. bir. Yeah yani. Anne Tam kızına zarat demişler 2 1 atmış oyna. Ağlama hadi oyna. Hadi küçük o baba. önce Marsa gittin yavrum. Oyna. O düşeş topta kırıklardan I swear, like, but, like sometimes acting most... movies. I sometimes I I movies, like I forget one acting, <Gülüyor> one, acting <Gülüyor> and stuff. So good. Baba böyle aşağı vurursun beni Oyna, oyna. Oyna oldu? When I'm like winning the person. like I tried to just of the person sen de benim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 Oğlum senin ayakların 32 değil mi? bir auto al shapesi gönderdi Başka kaçandı kendi şiş improve会ı Yanibringen her nefes etmiyor mu? Propeyde 60iritual CA Motion telef Mc того geliyor. Ama.. Ama öyle? Bu, Şimdi. Alacaktan berabere lan. Saldırdım, diye baklaştıramadım burdum, ayırırım bak milleti gözünden. Ne ver <gülüyor> şunu ya, ne kadar bu? O günden gayrı toprak kez mahsül verdi. Ambarlar doldu, taştı. Koyunlar üç yüz Sevenler birbirine huzur, sevgi hikûsü. Ne onayı verdi mi? Tamam aldık. Sen ne oldu, mutlu musun? <gülüyor> ne yapayım ben bunu ya? Ben 32 numara giyiyorum. Bu 43 numara. Allah Allah. Ne cins adamsın arkadaş ya. Hanımlar hoş geldiniz. O? Ew 30 this is 43. So why were you asking for before? Lav. Hanımlar hoş geldiniz. Kaç kişi olacağız? Merhaba. iki kişi olacağız. Şöyle buyurun. Oda bezabilsin. Evet, Çünkü için Buyurun istediğiniz yere geçebilirsiniz. Stupid Çünkü için Buyurun istediğiniz yere geçebilirsiniz. kişi. 2 erkek Evet evet 2 eril yani 2 This is this is so unfair. Why does this Why? Two girls just enter. Let two boys enter so we can balance the can balance them. Ay bu ne? testosteron. O zaman şöyle geçelim. Oraya da iki tane şiş açtırmak zorundasınız. Şöyle oraya bir şiş haşlamanız lazım. Şöyle geçsek İyi bize bir masa göster otelde geçelim O zaman buyurun ben sizi Gel arkadaşlar <Gülüyor> şöyle buyurun. O lan Apo'sun. Süreti işe sağ. Now listen. Is this as we the do did? What do you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 You guys have to make another before I call ambulance. 19 santim, Çorum yazıyorum. Beslenme biraz ayık değil mi? Hocam çok yiyorum ah, ben ama hedefe Yani Amacımız fit olmak mı yoksa kazanmak mı? Anladım, anladım Şimdi kas gruplarından bahsedelim. Gövüs kasını çıkarmak kolaydır. Kol güzel gözükür. Bacak zordur. Sırt nankördür. Karın bu çocuğudur karın. Tamam o zaman bir reverse sit-up yapalım. Hadi bakalım. O, o, o zaman cable <gülüyor> hmm. Leg press. O da. O da bak, o orada tane bak görüyor musun? O tutun böyle kendini yukarı yukarı. yukarı olan. Demir, değil mi? Kaç tane Çek bir bak. Hadi yap bakalım. Al, al, al. <gülüyor> bak o hareketi yanlış yapıyorsun. Del <gülüyor> Kardeşim, bak o. Göstersin yanlış yapıyorsun, debriyaja tam bas. Abi ne de biraz yani istersen ya. Kardeşim. O yanlış yapıyorsun. Böyle mi? Şöyle. Sen bana müsaade. Siz şu şekilde Ama yıldır kullanıyoruz. Artık bitti ekol. 250 bunun bir şey yok. Ama 7 yıldır şey. kullanıyoruz. Artık bitti ekonomik ömrünü tamamladı. Bırak huzura kavuşsun alet ya. Yok yok bunu bir elektrikçiye götürelim o yapar. Evet bunu diyeceğini biliyorduk ve 6 adet elektronik ustasından heyet rapor aldık. Bir daha çalışmayacağına dair. Bunu da bırakıyorum buraya. Artık yenisini alman lazım. Mecbur ya. Yani. Hadi ya. Ne kadar yenisi bunların? Ne bileyim 250 300 lira bir şeydir herhalde. Vah o leşet. Sen şunu şeyden başka bir <gülüyor> şeyden. Hı? <takip. gülüyor> Bir ses geliyor gibi, yakışmıyor be. Son bir son intihar füsteni belki açılır. hadi baba. Tamam bırakacağım sigarayı ya söylenip durmamız. Yok sigara değil ya, yenisini alıver şunu annemin dırdırını çekip duruyoruz kanka. So the equipment like had the fort and stuff but i think it has been happening continuously yeah. so the guy gathered before the man said fixing the guy or to like all the technicians around and like yeah. told them. And they told him this thing cannot be fixed again yeah. so the dad was telling him, look i'm going to tell Give it to the technician and you see. Before you him, already everything already. the list of all the people I've contacted. He said he cannot work again. And that was then he said you need to buy another one. Yeah. So I think when now hit the price, it was not like no, no, Like I have to make this thing work <gülüyor> <gülüyor> So every little thing we look for ah, look, I think. This is sound common. They when you did this thing said ah it's because of the cigarette I'm smoking that's why I'm coughing So you're just looking for excuse olacak gibi. Yenisini alıver şunu annemin dırdırını çekip duruyoruz seni tanıştıracağım bu kızla bir şeyler olacak gibi. yüzden hareketlerimizi biraz dikkat Tamam ya. Bir kar gelecek diye başın ayrı oynuyor. lan gövşek. Olsun be. Aykutcun bir kadınla tanıştıracağından bahsetmiştin. Bir melekle değil. ne kadar anlayan bir arkadaşım var? Evet, öyle derler. Ama bir Kafka kadar. Kafka mı okuyorsun? Alegorik, retorik, Federico Fellini, Fellaini, Kübizim, <gülüyor> Ne kadar donanımlı bir arkadaşım var? Ne kadar ben de çok. Ben, ben de. Bu çok özür diler Ne okuyor ona? Ne? Okuyorsun? 14 adım 15 adım diyor ki. kim? Twitter fenomeni. Evet. Merkesten. Merkez. Musa bu arada şu hareketi yapabiliyor musun bak? Sipariş Ahmet Kömüş İzmir. Evet. This is true. There's a packet for you. Sıradaki sipariş Ahmet Kömüş İzmir. Evet. All packet delivery guys. This are the wait. The wait okay, packet. Okay, okay, okay, True. Uh -huh. Basma kitapçılık buyurun. Adı Ahmet Kömüş. 20 günde kitabı gönderemediğiniz koyayım. İlla arayı size ana aratıp çıkmam ederim Evet biz şu an ürünü kargoya veriyoruz. Evet. Evet Ya arkadaş 27 gün oldu ya Ya Ahmet Bey kargonuzu hemen dağıtıma beri evde ya. Allah'ta bir belanız ya? Abiciğim hemen hemen geliyorum şimdi ben. Hemen geliyorum abi. Tamam abi. Hadi. Basma Kitapçılık müşteri temsilci buyurun. Ya yanlış kitabı göndermişsiniz ya. Ben buraya the wrong book. The wrong book wrong package. O halde Ah just goes is down. Bana da beni dinle ilan ediyorum. Sen Halil babası Osman ve Gamze babası Mehmet. Dil, siyasi görüş. What the fuck is this place? Oh god. Oh god. Sen Halil babanı unutma ve Gamze babanı siyasi görüş. Futbol farkı gözetmek Birbirinizi Ben çok zor ben kabul ediyorum. Canınız çok hevesli kabul etti. Ha biz de geriye girmeyelim. Aa ne yapıyorsun? ötebilir. <gülüyor> o şey yani birazcık yüz versek Dünür şey yapacak. Halil aması Seda ve Gamze anası mehmetap gelin ve damadı birbirinize karşı kışkırtmamayı ve uzu olmayı kabul ediyormusunuz? bu kabul ediyorsa ben de ediyorum. Bak oğlum bana bu diyor görüyoruz. Diz daha benim kızcağızıma alamadınız. gelinlik de kızı Ebu Cehil'e döndürdü. Oğlum nereye gidiyorsunuz balayına? mi? Bedir kuyularına? Kusura bakma senin şaşı kızını aldık yani tam damat diye garsonları yanına bir 65'lik olmanın ne demeli? Köy peyniri. Kopli yok. Sen kime geliyorsun lan? Tok fikoz. Oh. Hello. Enseven, enseven parça. Şey, delivery. Paket geldi. Paket Yok. stood up. I was laughing. Gerçekten I forgot to, I forgot to, it. But like, really funny. Okay, this Tamla, tamla, tamla. Evet. çok beğendim ben. Aa, evet, işte bu arkadaşlar lütfen abone ol, paylaş Instagram'da takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, fı rezil e keki ve bir dakika sefere görene kadar baş!